Eksik kaldım sıcak nefesinde. Bir an kopsam ölürdüm eskiden. Ne olur bakma bir defa gidemem yoksa kalırım bütün yanlarına ne olur bakma son defa gidemem kalırım yanlarına gidiyorum hiç ama bir an Çıkmadan döner mi Bildim ne olacak? Sonumuzu çaresi yok gibi Gidiyorum hiç aradıma bir an bile bakma.